Evet, şimdi Osmancığım yeni bir telefon gelmiş. Ne diyorsun? TCL. TCL 10 bu ara, SE. Bu arada model el faxesini var ya genişliyor. TCL. Ben bunları TCL ile karıştırıyorum ha. Ben de evet. <gülüyor> televizyon kanalı o. <gülüyor> Karıştıran çok var ona. Ne? Evet, çok var. Şimdi sana vereyim mi? Sen aç, sen seversin bunları <gülüyor> kutu açılımı. Nasıl? Apple kutusu gibi olmuş ha. Yap ya efsane sonuç. Mikrofonu da vereyim. Mikrofon şurada dursun Olsun şöyle. Kutusunu açalım. TCL 10 SE. Ne Şöyle. diyorsun bu TCL'in telefonlarını? Söyleyeceğim şimdi. Şimdi modeller. söyleyeceğim. Modem ne ya? Şimdi ben Gaziosmanpaşa'da oturuyorum. <gülüyor> Öyle mi? Da bu telefonu ben iç laflarda görmüyorum TCL'in. Nerede evet. satıyorlar çok bir bilgim de yok açıkçası. Mediamark'ta falan yok mu ya? Gör, gör Mediamark'ta da o kadar gittim ama görmedim. Evet. Yani evet. hani evet. satıldığı yerler bayağı bir sınırlı galiba. Ben onu düşünüyorum çünkü. Hani böyle şeylerde yani telefon satıcıları olur ya her yerlerde. onlarda da çok fazla görmedim şimdiye kadar. Belki dijitali satıyorlar sadece. Ha doğru. Hepsi burada falan var galiba. Evet yani internette çok var. Fiyatı falan acaba bunun Fiyatı uygun. 2500 lira gibi bir fiyatı var. Ama içerisindeki yonga seti beni çok tatmin etmedi açıkçası. Şimdi bunda şey, e, Mediatek'in bir yongası bulunuyor. Al şöyle de kavga etmeyelim şöyle. <gülüyor> P22 var bunda. 12 nanometrelik bir yonga seti. Hani bu devirde 12 nanometre kaldı mı diye insan düşünmüyor, değil. İşlemci bir şey, renmen ne peki? Depolama filan? Klasik 4 depolama 128. Depolaması çok iyi. Yani ben artık telefonlarda hani orta segment telefonlarda dahi 128 depolama olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 64 yetmiyor insanlara. Ve ister istemez de bulut depolamaya geçmek zorunda kalıyorlar. Onlar da paralı zaten. Biliyorsun, düşün. Google fotoğraflarda artık paralı oluyor zaten. Ee, Osman bir de şöyle düşün mesela birçok insan ben çok gördüm etrafımda örneği var. Mesela çekiyor ya fotoğrafları. Hiçbiri kaydetmiyor. Telefonda tutuyor. E şimdi evet. Şimdi onlar bir süre sonra ha, tamam bir iki ayda bir şey olmaz ama 6 ay sonra bir sene sonra yer yetmemeye başlıyor. Aynen öyle. Ya o yüzden işte 128 olması daha iyi. Aslında gönül ister 256 olsun ama tabi her markada 256 GB'lik depolama koymuyor. Koysa bile onların fiyatı. Evet. Biraz oldu. daha üst seviyelerde Şimdi oluyor. Şimdi bu, bu artık giriş seviyesi oldu yani. yani, yani giriş, giriş seviyesi. 2500 lira bir telefon. Artık daha Ve... aşağıda kalmadı galiba ya. Yani dedim ya P22 var MediaTek, Helio P22 Yonga'sı var. Bu Yonga artık eskide kaldı. Kaç senelik Yonga seti. Ama hala kullanılıyor işte. Neden? Fiyat performans tarafında bazı ürünler için kullanılıyor. Yani şöyle. Kutumuzu açtık arkadaşlar. Burada özellikleri yazıyor zaten. 6.52 inçlik HD Plus çözünürlükte bir ekran bulunuyor. 48 megapiksellik, ana kameranın öncülük ettiği üçlü ana kamera modeli var. 8 çekirdekli işlemci demiş. 128 GB dahili depolama, 4 GB RAM ve 4000 miliamperlikte batarya. Ben burada şeye dikkat ediyorum. Mesela Qualcomm Yonga seti kullandıkları zaman yazıyor işte. Tamam işte Qualcomm Snapdragon 700 falan diye yazıyor. Ama Mediatek kullandıkları zaman genel itibariyle hep 8 çekirdekli işlemci. Ve bu teknoloji mağazalarında da böyle. Hmm. Gidiyosun alın diyor işte geliyorlar ya hemen telefon ömeye Bunda diyor 8 çekirdekli işlemci var diyor 1 değil 2 değil 5 değil 8 tane çekirdeği var falan Ama demiyor ya bunda Mediatek'in ürettiği Helio P22 işte P35 neyse var Bu 12 nanometreye dayanıyor biraz ısınır biraz fazla güç tüketir vesaire demiyor Bu arada Mediatek Türkiye'de faaliyetlerine de başladı ve Mesela şöyle, diyor, şöyle söyleyeyim Türkiye'deki üretim yapılan telefonlarda Tamamında Mediatek kullanılıyor biliyor musun? Yani yerli marka dediğimiz hani Ya onları biliyoruz söyle. zaten yerli markalarda Ki onların ne kadar yerli olduğu Burada da biliyorsun yani Tartışmaya açık bir konu Çok bence ben o kafada değilim de neyse bu başka bir konu Yani o başka bir, bir konu Telefonu çıkarttık Telefonun tasarımı güzel Bak şurayı mesela metal tarzında yapmışlar Benim hoşuma gitti buralar plastik ama Bu TCL'de akıllı anahtar denilen bir şey var Kullanıcıları biliyordur Yani power ve ses açıp kapama butonundan bağımsız olarak bunu istediğin gibi ayarlayabiliyorsun. Onu böyle metal tarzında yapmışlar. Hoş olmuş, güzel olmuş. Şurada fiziksel bir parmak izi okuyucumuz var arkadaşlar. Bunun nedeni ekranın IPS LCD olması. Çünkü biliyorsunuz OLED ekran haricinde henüz ekran altı parmak izi okuyucusu teknolojisi kullanılamıyor. Dolayısıyla IPS LCD ekranlarda da parmak izi okuyucusu telefonun arkasında ya da işte power butonuna yerleştirilmiş oluyor. Damla çentikli bir tasarıma sahip ama alt çerçeve çok kalın. Birazdan ekran açıldığında göstereceğim size. Evet bakın. Alt çerçeve ne kadar kalın. Yani şuraya bir tuş koysanız koyarsınız bayağı kalın bir çerçeveye yer vermişler. Yani biraz daha çerçeve oranını, ekran kasa oranını yükseltmek için şu çerçevenin en azından şöyle gelmesi lazımdı ama biraz daha yüksek olmuş. Şöyle çevirmişim. kuralım. Bu arada kutuya bakalım. Sence kulaklık çıkar mı abi? Bence... açmadım aldım. Dur fikrimi söyleyeyim. Bence çıkar. Çıkar diyorsun. Çıkar diyorum. Bu fiyat seviyelerine kulaklık bir, çoğu zaman çıkmıyor. O yüzden evet. sordum. Şurada bir telefon kılıfımız kılıf var kılıf arkadaşlar. Bak, kılıf çıkıyor zaten artık ya. Çinli üreticilerin %80'i 90'ında kılıf var. Kullanım belgeleri falanlar filanlar. Ve... Kulaklık çıkmadı. Harika. <gülüyor> patladık. <gülüyor> kulaklık yok. Type-C var ve bir de küçük. Şöyle bir adaptörümüz var. Muhtemelen bunda hızlı şarj desteği vesaire yoktur diye düşünüyorum. Bu kadar küçük bir adaptör olacağını sanmıyorum çünkü. Evet, şöyle bir ayarlamayı yapalım. Ben bunun yerine dürüst olayım mı? Bunu alacağıma ne alırım biliyor musun? Ne alırsın? Bak şurada daha yeni inceledik. Hoppa 70, aynı fiyat. Bunun daha mı iyi işlemcisi? Snapdragon 600 serisi var ama yani bundan iyidir. Ya, o da çok yeni seri değil de... ama biliyorsun. 11nm ama bak bunda 30W hızlı şarj desteği var, OLED ekran kullanmış, ekran altı parmak izi okuyucusu vesaire vesaire yani. Hmm. Yani bununla kıyasladığım zaman aynı fiyat ikisi de çünkü. Ya işte şimdi fiyat aynı ama yani belki bir ay sonra TCL fiyatı düşürecek Heh. ya da i̇şte Oppo'da düşürebilir. O zaman yeniden konuşuruz ama şimdi mesela bana şu iki tarafımda aynı fiyat deseler ne bileyim Oppo bana daha sıcak duruyor. E tabii şimdi burada müşteri tercihidir şeydir o farklı bir, o konu, bir konu evet. Ama sonuçta günün sonunda da insanlar harcayacağı parayla e, e, alacağı şeyin en yüksek kalitede olmasını bekliyor e, istemez. Tabii ister. tabii. Tabii ki aynen öyle. Yani 2500 lira verip bir şey bekliyorsun işte 2600 lira verip e, en iyisini almak istiyor insanlar. Ama TCL de kötü bir marka değil. Ben TCL'nin telefonlarını dürüst olayım beğeniyorum. Ama fiyat performans tarafında işte biraz daha kullanıcıyı yakalaması lazım. Yani benim düşüncem bu yönde. Biraz daha ucuz olsa mesela fiyatları. Bence peynir ekmek gibi satabilecek telefonları var. Bu arada ben bunun ekran gövde oranına da bakmıştım. Yani bazı kaynaklarda %83 dolaylarında olduğu yazıyor. Doğrudur. Yani %85'in üzerinde olduğunu düşünmüyorum. Bu telefonda benim hoşuma giden şey işte abi. Ne? nedir? Şu akıllı anahtar var ya. Bak bu gerçekten güzel bir olay. Nasıl kullanılıyor? TCL telefonlarını ben test ettim. Bunun özel bir menüsü var. Akıllı anahtarı ayarlıyorsun oradan. İstediğin şeyleri ayarlayabiliyorsun. Basını tutunca başka şu şu bir şey mi açıyor? Bastığında direkt açıyor mesela. Ha, mesela yani burada Google'ı şey yapmış mesela şöyle basıyorsun tık hemen Google. Evet. Yani bu aslında Samsung'larda Bixie Byte tuşu vardı ya hani dediler evet. ona istediğimiz şeyi atasak Açabiliriz. ne güzel olur evet. Samsung dedi hayır o Bixie Byte tuşu başka bir işe yaramaz dedi. TCL o tuşu almış işte. Mesela kamerayı varmış. açabiliyor muyuz diyelim? Aa, i̇stediğin şey. Yani kamera çok şey ya ama bence hani kamera. Başka zaten bir şey diyeyim ki WhatsApp açacaksın. Oyun, oyun vesaire. Ne WhatsApp. Istiyorsun. Ne istiyorsan atayabiliyorsun. Demiş. Genel itibariyle güzel bir özellik o. Onun haricinde de telefonun önümüzdeki günlerde incelemesiyle karşınızda olacağız arkadaşlar. Şöyle bakayım plastik yapıya. Çok estüyo mu? Çünkü bazı telefonlarda şöyle bir şey yapıyorsun içeri doğru böyle bombe oluyor. Ama bu güzel. Güzel. Çok kötü değil. Telefonu beğendik ama diyorsun fiyatı. Fiyatı biraz ya. bana yüksek geldi. Telefon yoksa hani dış görünüş olarak hani şöyle eline tuttuğun zaman oturması olsun, ağırlığı olsun, şey olsun. Bir de bu kameralarını ver. Çok enteresan ha. geliyor bana. TCL'in kamera kurulumu biraz farklı. Kendine az bir kamera kurulumu var. Çift flashlı hem sağında hem sonunda konumlandırılıyor. Ve fiyat olarak da fiyat performans kamera bazında baktığımızda kamerasını ben başarılı buluyorum. Bir de ekran parlaklığı çok hoşuma gidiyor biliyorsun TCL. Yani LCD tarafında dünyanın önde gelen üreticilerinden bir tanesi hatta Samsung'un fabrikasını falan satın aldılar içinde Hatta televizyonları da geldi Türkiye'ye. Yani telefon ekibi evet. onunla ilgilenmiyor ama aynı markanın sonuç evet, önümleri. Evet. Yani LCD ekran denediği zaman TCL benim hoşuma giden markalardan bir tanesi açıkça konuşmak gerekirse. O yüzden hani başka LCD ekranlı bir telefon olsa mesela TCL'i tercih ederim. Çünkü ekranları çok güzel gerçekten. LCD ekranları. Bunu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar önümüzdeki günlerde incelemesiyle karşınızda olacağız bu telefonu yine. Neler yapabiliyor, neler yapamıyor? Kamera özellikleri neler? Fotoğraflar çekeceğiz. İşte oyunlar oynayacağız. Bakacağız oyun performansı nasıl, iyi mi değil mi, kötü mü? Bunları sizlere göstermeye çalışacağız. Kısacası telefon hakkında merak edeceğiniz her şeyi önümüzdeki günlerde gelecek olan incelememizde görebileceksiniz. Şimdilik size kalın diyorum. Bir de bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın ve YouTube kanalımıza da mutlaka abone olmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü önümüzdeki günlerde gerçekten güzel çekilişlerimiz olacak. Şu dolabı çeker misiniz? Özellikle arka tarafta bazı şeyler var arkadaşlar. Onların hepsini takipçilerimize hediye edeceğiz. Dolayısıyla bu hediyelerden yararlanmak istiyorsanız mutlaka YouTube kanalımıza abone olmanızı tavsiye ediyoruz. Görüşmek üzere.